Kaldır, ellerini kaldı, ellerimizle bir şey yapardı. Tut, ya. kalsan şerefo bakma lan. Ne var abim? Ne akımlar? Dur hiç duymamaktan duyma baktan. Ya yar kaç defa duracağız? Dilerim. Aa siz daha önceki bey olmasınız. Tamamdır ne, geçebilirsiniz evet. buyurun. Bakamakhard rolifi görürüm. Evet evet. Abi evet evet. Ben de böyle düşünmüştüm zaten. Ben, ben de tam olarak düşünmüşümüştüm. Tamam, tamam. Oldu galdaç. Tamam. Tamam evet tamam. Gel Çık. Adınız neydi diyorsunuz? Neler? Adınız Neler. neydi diyorum. Şeker bayındır. Çakır bayındır. Bunlar bir ayıld kardeşim. Bunlar bir ayıld. Günde burayı. Estağfurullah. İnşallah. Polis çekimidir. nedir? Ona selam mı söylüyorum?